Arkadaşlar merhaba, bu videoda futures eğrilerini yani vadeli işlem eğrilerini Daha iyi kavramınızı sağlamaya çalışacağım Futures eğrileri bugün gelecekteki değişik vadeler için anlaşma yapabileceğiniz fiyatları gösterirler Biraz karışık gelmiş olabilir hemen açıklamaya çalışayım Buradaki futures eğrisinde bugünden 0 ay olan bir teslimat tarihi var yani Burası t eşittir 0 bugünü gösteriyor Bu, bu malın fiyatı Bu örneğimizde vadeli işleme konu olan mal e, Veya değerli metal diyelim, gümüş olsun Eğer bugün piyasadan gümüş almak isterseniz 32 dolar ödüyorsunuz. Bu ons başına fiyat Bir ay sonraki fiyat, burada bir ay sonra oluşacak spot fiyattan bahsetmiyorum Bugün bir ay sonra teslim edilecek şekilde gümüş alır veya satarsam fiyatı bu olacak Bunu netleştirmek istiyorum, bu eğri Spot gümüş fiyatının önümüzdeki 8 ay boyunca ne şekilde hareket edeceğini göstermiyor bize Bu eğri bize bugün eğer şu an gümüş almak veya satmak istersem Spotta 32 dolardan işlem yapabileceğimi söylüyor bu eğri bize bugün 1 ay sonra teslim edilecek veya teslim alınacak şekilde gümüş satmak veya almak istersem işlemi ons başına 33 dolar yapabileceğimizi söylüyor. Bu eğri bize bugün 4 ay sonra teslim edilecek veya teslim alınacak şekilde gümüş satmak veya almak üzere anlaşma yaparsam işlemi ons başına 35 dolardan yapabileceğimizi söylüyor. Dikkat edelim, defalarca tekrarlamak istemiyorum ama bu gerçekten çok önemli. Bu eğri bize bugün, bugünden 8 ay sonra teslim edilecek veya teslim alınacak şekilde gümüş satmak veya almak üzere anlaşma yaparsam eğer, işlemi fiyatı ons başına 36 dolardan sabitleyebileceğimizi söylüyor. Bu eğri, değişik vadelerdeki futures fiyatlarının herhangi bir yandaki görüntüsü, Diyelim ki, gümüş fiyatlarını önemli ölçüde etkileyebilecek bir gelişme yaşandı ve gümüş arzında daralma oldu Veya gümüş olan talebin çok yükselmesini sağlayacak bir gelişme yaşandı Böyle bir durumda, bütün bu eğrinin yukarı kaydığını görürüz, yani yeni eğri bunun gibi görünüyor Gümüş teslimatını ne zaman yapacağınızdan bağımsız olarak eğrinin tümü yukarı kayar şunu bir kez daha söylemek istiyorum. Bu eğri sadece bir anlık bir görüntü. Buraya değişik vadelerdeki fiyatların ne şekilde değişebileceğini gösteren ikinci bir grafik çizdim. Buradaki pembe spot fiyattı. Burada da bugünkü spot fiyat. Ayrıca zaman içinde nasıl değiştiğini de gösterdim. Yani bu alışa geldiğimiz sisi senedi fiyat grafiğine daha yakın. Bu eğri bize, spot fiyat 32 dolardan başladı, biraz yükseldi, biraz düştü, sonra biraz yükseldi diyor. Yani bu eğri, zaman içerisinde gerçekleşen fiyat dalgalanmasını gösteriyor bize. Soldaki ise gelecekteki teslimat vadelerini gösteren anlık bir görüntü. Şimdi buradaki yeşil kontratı ele alalım. İlk gündeyiz. Bugün, bugünden 4 ay sonrası için gümüş almak veya satmak için 36 dolardan anlaşma yapabiliyorsunuz. Burası tam olarak şu an işlem yaptığınız fiyat. 4 ay vadeli kontratta bugün bu fiyattan işlem yapıyorsunuz, zaman geçtikçe teslimat tarihi yaklaşıyor. 1 ay zaman geçtiğinde futures kontratının artık 3 ay süresi kalmış oluyor. Eğer 2 ayı geçerse, kontratın vadesine 2 ay kalmış oluyor. Eğer 4 ay ileriye gidersek, bu kontratın fiyatı spot fiyatla eşitlenecek. Çünkü şimdi, şimdi işlem yapmak üzere anlaşma yapmış oluyorsunuz. Başlangıçtan 4 ay geçti ve kontratın vadesi geldi. Bu noktada kontrat fiyatıyla spot fiyat aynı olmalı. Vadeye yaklaştıkça, futures fiyatı spota yaklaşıyor. Aynı durum 8 ay vadeli futures kontrat için de geçerli, fiyat 8 ay boyunca spota doğru yaklaşacak.